Birkaç video önce bu ekrandakine benzer bir şekil görmüştük. Galiba bir beşgen ya da altıgendi. Ve yapmamız gereken şey bu şeklin dış açılarının toplamını bulmaktı. Bu açı A, bu açı B, C, D ve E. Bir önceki sefer A açısının 180 derece eksi, A'nın bütünler açısının ölçümüne eşit olduğunu söylemiştik. Daha sonra bunu bütün açılara uyarladık ve cebirsel olarak kullandık. İç açılar toplamının kaç olduğunu şekli üçgenlere bölerek bulabileceğimizi ve daha sonra buradan da dış açılarını ölçümle ulaşabileceğimizi keşfetmiştik ve biraz zaman almıştı. Bu videoda ekrandaki gibi çok kenarlı bir şeklin dış açılarının toplamını hesaplamanın oldukça kolay ve hızlı bir yolu olduğunu göstereceğim. Hatta bu yöntem bütün dış bükey çokgenler için geçerli. Bunu şu şekilde düşünün. Bu açıları yeniden çizebilirsiniz. Hatta çizelim. Öncelikle A açısı. Şimdi çizeceğimle çokkendeki A açısı eş açılardır. Şimdi B açısını çizeyim. Hatta B açısını A açısına bitişik çizelim. Buraya bir çizgi çektiğimizi hayal edin. Yandaki doğruya paralel olacak. Yandaki doğruya paralel olsun. A'nın yanındaki bu açı da B'ye eşit olacak. Zira bu gördüğünüz paralel bir çizgi ve çapraz açılar oluşturuyor. Bunlar da tabii ki yöndeş açılar. A'ya komşu açı çizmek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu açının ismi ne olursa olsun, ölçümü B'ye eşit. Şimdi aynı şeyi C açısı için yapalım. Buradaki doğruya paralel, bir başka doğru çizelim. Buradaki açı da C olacak. Buraya komşu olmasını istiyorsak oraya çizeriz. Bu açıda C olur. Evet, C açısı da böyle görünecek. Şimdi D'ye geçelim. Farklı bir renkle çizeyim. D açısını buraya kaydırırsak böyle görünür. Şuraya kaydırırsak da böyle görünür. Paralel doğruları düşünmeye devam ediyoruz. Çizdiğimiz doğrular karşılarındaki doğrulara paralel. O halde D açısını da böyle çizelim. Buradaki doğrunun çokkendeki doğruya paralel olduğunu unutmayın. Son olarak e açısı. Yine buradaki doğruya paralel bir doğru çiziyoruz. Buradaki açı da e'ye eşit olacak. Aynı açıyı yan tarafa da çizebiliriz. Bu şekilde çizdiğimizde a, b, c, d ve e açıları tam bir daire oluşturuyorlar değil mi? İster saat yönünde ister ters yönde gidin bir daire oluşuyor. O halde bu açıların toplamı yani A artı B artı C artı D artı E 360 dereceye eşit olacak. Demin dediğim gibi bu yöntem bütün dış bükey çokgenlerde işe yarar. Dış bükey çokgen, yani içe çökük değil. Bunu söylerken kastettiğim şey muntazam değil. O zaman aynı büyüklüğe ve açılara sahip olurdu. İçe çökük değil. Bu çizdiğim bir dış bükey çokgendir. Şimdi çizdiğim ise bir iç bükey çokgen. Kenar sayıları aynı. Sadece birinde iki kenar içe çökük. İkisinin de altı kenarı var. Biri dış bükey, diğeri iç bükey. İç bükey çokgeni içe doğru bükülmesinden hatırlayabilirsiniz. Evet, az önce anlattığım şey, dış açılarını bulmak istediğimiz bütün dış bükeyç çokgenler için geçerli. Tekrarlıyorum, bu doğruyu uzattım, bu açıyı aldım, bu açıyı aldım, bu açıyı da ekledim, buradaki açı, bu açı, bu açı ve son olarak bu açı. Hepsi aynı açıdır demiyorum. Hepsi birbirine eşittir demiyorum. Hatta öyle çizdim ki farklı olduklarını gösterebileyim. Hepsi farklı açılardır ama yan yana getirildiklerinde, toplandıklarında 360 dereceye eşit olurlar. Bu kadar.